Hocam bu koroner arter hastalığında ölüm, ölüm oranları belli bir oran var mıdır? Yani yıllık ortalamaya vurduğumuzda? Koroner arter hastalığı için geliştirilmiş bazı skorlar vardır. Ölüm oranları elbette vardır. Biraz önce söylediğim gibi, özellikle enfarktüse neden oluyor ise, bu enfarktüs hastalarının yani üçte biri hiç hastaneye bile ulaşamadan vefat etmektedir. Bu ani ölüm olarak belki kayıtlara girmektedir ama onun dışında yine enfarktüs olarak yatan hastaların birinci ay ve birinci yıl sonunda oranları hiç de, ölüm oranları hiç de düşük değildir. Birinci ayda yaklaşık %10 ila 25'e yakın hastaneye ulaşan hastalarda ölüm oranı vardır. Bu birinci yıl sonunda %30-40'lara ulaşmaktadır. Yani ölüm oranları hiç de azımsanacak kadar önemli değildir. Bundan dolayı Korinövertele hastalığı çağımızın 20. yüzyılın en önemli ölüm nedeni olduğu için en dikkat çekilmesi gereken konulardan da bir